Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler 2022 yılı sizin için hem maddi hem manevi alanda büyük fırsatlar getirebilir aşk hayatınız çocuklarla ilgili konularda mutluluklar var Evet yılın geneline gene hatlarıyla şöyle bir bakalım Evet ay düğümlerimiz bu yıl boğa ve akrep burcunda Dolayısıyla kadersel tutulmalarımız da boğa ve akrep burçlarında olacak Nisan Mayıs Ekim Kasım tutulma dönemlerimiz Bunlar biliyorsunuz hepimizi bireysel ve kolektif alanda yıl genelinde etkiliyor Uranüs boğa burcunda ilerleyecek Dolayısıyla tutulmalarda Uranüs'ün de çok güçlü bir etkisi olacak sevgili yengeçler 11. eviniz ve 5. eviniz bu yılın en önemli etki alanları kuzey düğün boğa burcunda de boğa burcunda olduğu için 11. eviniz artık e, hayata bakışınız işte beklentileriniz hayaller dilekler umutlar projeler buralarda ilginç ilginç olduğu kadar bazen beklenmedik e, sürpriz fırsatlar getirebilir size hedefleriniz değişiyor hayattan beklentileriniz değişiyor arkadaşlarınız sosyal çevreniz değişiyor özellikle Nisan Mayıs tutulmalarında e, gerek duygusal ilişkilerinizde gerekten arkadaş grup ilişkilerinizde e, bazı önemli sürpriz açılımlar olabilir yeni çevrelere girebilirsiniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz bu yeni tanıştığınız insanlar size çok farklı kapılar da açabilir tabi yani bir gönül ilişkisi de olabilir bu e, belki bir iş ilişkisine doğru ilerleyebilirsiniz e, yani hayatın sürprizleri bu yıl sosyal çevreden geliyor, arkadaşlardan geliyor. Biraz böyle farklı, bohem, değişik insanlar karşınızda olabilir. İş ve kariyer konularında çalıştığınız, yani birlikte çalıştığınız arkadaş ilişkileri, belki işle ilgili bir proje üzerinde bir görev alacaksınız ve farklı bir çalışma alanında bulunacaksınız. Burada çalışma ortamınızın değişmesi, işte çalışma arkadaşlarınızın değişmesi mümkün. Bu anlamda çalışmalarınızın karşılığı olarak tabii ki maddi kazançlar da artabilir yıl genelinde. Yani burada da kazançlarınızın büyümesi anlamında bazı yeni açılımlar var biraz cesur olmanız gerekiyor size verilen bir görevi almak için daha cesur davranmanız gerekiyor farklı bir yani e, uzun süredir çalıştığınız bir işi biraz değiştirebilir ya da işte çalıştığınız bir projede farklı açılımlar olabilir e, buralarda gerekli yenilikleri yaptığınız takdirde cesaretle adım attığınız, attığınız takdirde e, size başarı kadar maddi bazı e, gelirler anlamında da hayatınıza Tabii ki hızlı açılımlar olabilir Evet e, Nisan Mayıs bu anlamda tutulmalarla birlikte önemli ve e, Kasım Ekim ayında da yine yeni bir tutulma döngümüz var Kasım ayında Akrep Burcu'nda ay tutulmamız 5. evinizde olacak e, duygusal konular aşk konuları özellikle yılın genelinde önemli Evet Mayıs ayında da aşkla ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ama yıl sonunda da yine çok önemli görünüyor biraz duygusal zorlanmalar olabilir yani aşk alanında beklemediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz Hatta bazen kafanız da karışabilir hani bir aşk ilişkisi bir anda böyle şekil değiştirebilir ya da bir arkadaşınızla bir anda sürpriz bir şekilde işte bir e, duygusal e, ilişkiye girebilirsiniz tüm bunlar hani yılın genelinde gerçekten romantik konularda ilişkilerle aşk ilişkileri ilgili konularda hızlı ve beklenmedik sürprizler getirebilir size ee, gittiğiniz ortamlarda ilginç karşılaşmalar olabilir bir anda hiç beklemediğiniz bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz kendinizi çocuklarla ilgili e, yine etkiler yoğun çocuk sahibi olmak e, hamile kalmak e, Eğer istiyorsanız Tabii ki bu yılın fırsatları güçlü görünüyor beklemediğiniz sürprizler de olabilir onu da söylemekte fayda var evliyseniz artık çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu yılı değerlendirebilirsiniz çocuklarınız var çocuklarınızla ilgili yine yıl genelinde biraz daha meşguliyetleriniz olacak çocuklarınızın hayatında bazı dönüşümler var işte onlar okula başlayabilir onlar eğitimleriyle ile ilgili bazı adımlar atabilirler Belki evlenecekler Belki onların çocukları olacak Yani çocuklarınızın hayatı ve onların hayatındaki dönüşümlerde yılın genelinde Tabii ki sizin için önemli bir motivasyon olacak ve ilgi alanınızda olacak sevgili yengeçler Ocak ayında bir Venüs Retrosu var ve 7. evinizde oluşuyor ve Mart ayına kadar da Venüs ilişki evinizde Aslında bu yıla ilişki dinamiklerinizle ilgili biraz hassas başlıyorsunuz Belki süre gelen bir ilişkinizi sorgulama içerisindesiniz bir evlilik olabilir ya da bir iş birliğiniz olabilir Venüs olarak da daha ciddi ilişkilerle ilgilidir Aslında uzun vadeli ilişkilerle ilgilidir bu sorgulamalarda önemli keşifler de yapabilirsiniz Tabii ki ilişki dinamiğinizdeki eksikleri beklentilerinizi e, tekrar bir gözden geçirebilirsiniz ve iyileşmeler içinde önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle Şubat başından itibaren süre gelen ilişkilerinizi kendi istediğiniz gibi yapılandırmanız ve hayatınızda daha dengeli koşullar oluşturmanız mümkün. E, Ocak ayında önemli kararlar vermeyin. Hani karşınıza yeni bir, birisi çıkabilir, bir teklif alabilirsiniz, iş teklifleri olabilir. Buralarda özellikle e, yeni adımlar atmak, yeni kararlar vermek çok sağlıklı olmayabilir. 5 Şubat'tan sonra daha dengeli olabilirsiniz daha sağlıklı ve uzun vadeli kararlar verebilirsiniz yıl genelinde geçen yıl olduğu gibi Satürn kova burcunda olacak ve 8. evinizde olacak Satürn sınırlamalar ve sorumluluklarla ilgili olduğu için bu yılda da borçlanma konuları kredi konuları işte genel olarak finans konularında daha ciddi olmanız daha kararlı olmanız gerekiyor biraz da sabırlı olmanız gerekiyor dışarıdan gelen ek gelirler işte beklediğiniz bazı paralarda gecikmeler olmakta bu yılda olabilir Bunlar ya da eşinizin gelirleri biraz azaldı eşinizle ilgili kaynaklarınızda sıkıntılar yaşıyorsunuz veya bir evlilik ya da boşanma içi e, problemi içindesiniz hayatınızda böyle bir karar verdiniz işte orada paylaşımlar işte tazminat nafaka gibi konular söz konusu ve bunların sizin üzerinizdeki sorumlulukları var bu yılda bunlar devam edebilir ama özellikle Ağustos ayından itibaren daha hızlı çözüm yolları bulmanız daha hızlı Belki problemleri süre gelen son bir yıldır devam etmekte olan bazı problemleri istikrarlı bir şekilde en azından adım adım çözmeniz mümkün görünüyor sevgili yengeçler Mars bu yıl çok uzun süre ikizler burcunda kalacak 12 evinizde kalacak Ağustos ortalarından itibaren geçişini yapıyor yıl sonuna kadar ikizler burcunda ee, ve gerileme dönemi de yılın son iki ayında 31 Ekim'de retroya başlayacak 12 evinizde olduğu için biraz beklenmedik koşullar olabilir hani e, güvenlik alanlarına dikkat edelim özellikle iş konularında olabilir bunlar ilişkiler konularında olabilir Mars burada kontrol dışı durumları daha fazla e, gündeme getirebilir e, bir iş ilişkisinde ya da aşk ilişkisinde Evet be, e, orada zaman zaman mücadeleler hissedebilirsiniz ve bunun Hani geri planda işte arka planda olan beklemediğiniz bazı enerjiler söz konusu olabilir dedikodular iftiralar işte yalanlar olabilir gizli düşmanlıklar olabilir bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor en sizin için zorlayıcı dönemler ne zaman olabilir özellikle yıl sonu Mars'ın retro olduğu dönem Kasım sonları Aralık ayına biraz daha dikkat etmekte fayda var sevgili yengeçler sevgili yengeçler 2022 aslında sizin için çok şanslı bir yıl Çünkü şans gezegenimiz Jüpiter yılın büyük genelinde Balık burcunda olacak 11 Mayıs'a kadar yılbaşından itibaren Balık burcunda 9. evinizde olacak 11 Mayıs'ta 28 Ekim arası Koç burcuna geçiyor ardından 28 Ekim'den itibaren tekrar Balık burcunda olacak Evet, Jüpiter balık da çok güçlüdür. Çok destekleyici bir açıda, üçgen açıda olacak size ve kendi evinde, 9. evinizde hareket edecek. Bu yıl genelinde aslında yaşadığınız her ne olursa olsun size güçlü bir anlayış, bir farkındalık getiriyor. İnanç gücünüz artıyor. Hayata daha manevi, daha derin bakabileceğiniz bir dönem manevi açılımlar olabileceği gibi kendinizi gerek felsefi gerek kültürel gerek inansal yönden geliştirecek ortamlarda daha fazla bulunabilirsiniz. Bu yıl mesela yolculuklar anlamında çok şanslı bir yıl, yani özellikle inanç yolculukları, kutsal yerlere yolculuklar, geziler, deniz yolculukları uluslararası özellikle yurt dışına yapılacak seyahatler yolculuklar anlamında yıl genelinde çok güzel destekler alabilirsiniz Tabii ki eğitim hayatı devam eden yengeçler akademik konular üniversite konularında da size Jüpiter'in güzel destekleri var kariyer konularında yurt dışıyla ile bağlantılı iş ve çalışma alanlarında da yine Jüpiter'in desteklerini alabilirsiniz 11 Mayıs'a kadar olan dönemde özellikle Nisan ayı çok dikkat çekici Nisan ayında 5-15 Özellikle Nisan'ın başında 1-7 Nisan arası Jüpiter oğlak burcundaki pürüt çok güzel bir destek açıda olacak bunu iyi değerlendirin ilişki dinamiklerinizi de etkiliyor Çünkü özellikle başında eşinizle belki bazı işte böyle evlilik ayrılık konuları ya da işbirlikleri ile ilgili bazı yasal konularınız olabilir buralarda çözüm bekleyen konuları Nisan ayında daha rahat çözebilirsiniz burada bir anlayış oluşması Belki böyle bir farkındalıkla beraber Hani gereksiz zıtlaşmaları bırakarak daha rahat çözüm yolları bulmak mümkün hukuksal destekler almanız mümkün her türlü ilişkilerle ilgili bir yasal sorununuz varsa bir hak arayışınız varsa Nisan ayında burada çok güzel açılımlar gelebilir destekler gelebilir yeni insanlarla tanışabilirsiniz Hatta bu bir seyahatte olabilir yurt dışında olabilir evlilik kararları almak için de Nisan ayı çok güzel görünüyor Nisan'ın 5-15 arası Jüpiter'le Neptünün birleşimi var dokuzuncu evinizde muhteşem manevi manevi anlamda açılımlar söz konusu işte bu dönem özellikle bahsettiğim o yolculuklara ya da ruhsal manevi yolculuklara çıkabilirsiniz eşinizle ve partnerinizle çok güzel bağlantılar kurmanız mümkün evlilik için de güzel bir dönem Nisan ayını tavsiye edebilirim Muhteşem bir Jüpiter Neptün desteği var Örneğin ve yine yedinci evinizde destekliyor Nisan ayı bu anlamda çok güzel tutulma da yine boğa burcunda sizin için destekleyici bir tutulma olacak her türlü işbirliği evlilik anlaşmalar sözleşmeler Hani Nisan ayında bunun için güzel açılımlar var. 11 Mayıs'la 28 Ekim arası Jüpiter Koç burcunda olacak. 10. evinizde olacak. Bu daha çok hani hayatınızın sorumlulukları, hani iş, kariyer konularında size fırsatlar getirebilir yine çok güzel bir alanda güçlü bir alanda olacak özgüveniniz de çok artıyor bu süreçte özellikle işle ilgili bazı beklentileriniz varsa ya da kendi işinizi yapıyorsanız özellikle jüpiter koçta bireysel işler için daha fazla cesaret verir kendi işinizle ilgili girişimlerde bulunmak kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütmek işinizle ilgili bazı yeni bağlantılar anlaşmalar yapmak için de yine bu dönem gerçekten çok faydalı olabilir sevgili yengeçler Hepinize mutlu bir yıl diliyorum yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor